Değerli seyirciler, merhabalar tekrar. İçgörü programında ve Business Channel Türk TV stüdyolarında süperiz, 10 numara 5 yıldızız. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Uzman klinik psikolog, pedagog Gülten Demirdeven hanımefendi. 35 yıllık tecrübelerinizle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam, iyi yayınlar. İyi yayınlar, güzel geçsin. Diğer e, geçenki... Programlarda daha önce biliyorsunuz yaklaşık birkaç yıldır Business Channel Türk TV stüdyolarına konuk oluyorsunuz, renk katıyorsunuz. Çok güzel geri bildirimler alıyoruz. Hatta az önce kanaldan bir arkadaş yaklaşık 20'ye yakın kişi sizleri, bizleri sormuşlar ve merkezinize yönlendirildi. Bu kişiler çocuklarıyla sorun yaşayanlar, ergenlerle sorun yaşayanlar. Ee, özel hayatlarıyla ile ilgili sorun yaşayanlar kişiler, aileler, evlilikle ilgili sıkıntı yaşayanlar size yönlendiriyoruz geliyorlar. Profesyonel yardım alıyorlar. Bugün yoğun bir talep var Bu konulardan birisi de kaygı bozuklukları yani anksiyete bozuklukları konusunda sizlere müracaat edeceğiz. Ne gibi kaygı bozukluğu çeşitleri var genel toplumda Türk toplumuna karşılaştığımız, işte panik atak gibi bunların çeşitlerinden öğrenmek isteriz, bilgi almak isteriz. Hepimiz kaygılı bir toplum içinde yaşamıyoruz. Kaygılı Hepimiz bir toplumdayız. Kaygılıyız. O zaman kaygı bozukluğu herkeste hemen hemen var. Ve var. çoğumuzda da profesyonel yardım alacak kadar ileri derecede. Peki başka ne gibi çeşitleri var? Kaygının azı bir yere getirir, kaygının çoğu bir yerden götürür. Nereye götürür? <gülüyor> Tabii ki düşünce bozukluğuna götürür. Kaygının çoğu. Evet. Günlük hayattan zevk alamayız. Evet. Kaygı hayatımızda aslında az olduğu zaman bizi tetikleyen çok güzel bir güçtür. Hızlı gidiyoruz, evet. trafik kazası yaparız diye kaygılanırız, yavaş gideriz. Değil mi? Evet. Ya da bir davranışımızın bizi zorladığını görürüz, kaygılanırız, davranışlarımızı frenleriz. Öyledir. Kaygının çoğu insanı hep patinajı ve felaketleştirmeye götürür. Mutsuzluğa götüren en son safhaya vardır. Kaygı kişiden kişiye değişen bir e, profilizler. Nedir? Çocuğunuz e, kaybolur, kaygısı yaşarsınız, daha dikkatli davranırsınız. Düşme kaygısı yaşarsınız, daha dikkatli davranırsınız. Başarısızlık kaygısı yaşarsınız, bunun önüne geçmek için biraz daha çalışırsınız. Kaygı Düşüncelerimizle doğru orantılı olduğunda çok güzeldir. Fakat kaygı düşüncelerimizle ters orantılı olduğunda insanı kaosa götürür. Ne gibi kaoslara götürür? Başta mutsuzluk zaten. Kaos, mutsuzluk, içine kapanma, topluma çıkamama, korkular, depresif durumlar hepsi de kaygının getirdiği şeylerdir. Kaygı hepimizde olması gereken bir şey ama fazla değil. Evet. Kaygılar... Peki fazla olduğunu nasıl anlarız? E kişi sosyal yaşantısında zor duruma düşmeye başladığında kaygılar sebebiyle sıkıntı da böyle oluşur zaten. Hep şeyden bahsederiz. Kaygı bizim çocuklara su borusu gibi döşediğimiz şeylerdir. Ebeveynimiz bize döşemiştir. Biz de çocuğumuza artarak gider artarak gider. Nereye gider? İşte kişiyi mutsuz eden en son noktaya doğru gider. Mutsuz eder. Mutsuz i̇çe eder. kapanır. Mutsuz hayattan eder. bıkar. Zevk, e, alamaz. Zevk, alamaz. zevk alamaz. Belki intiharı bile düşünür. E tabii ki yani en son raddelerde kaygı biliyorsunuz. Yani düşünce bozukluğuna vardığı zaman en son e, vücudumuzun yok olmasını istemek, hayattan mutsuzluğu getirmek gibi şeylerdir. Burada baktığımız zaman kaygıya bir şey düşünmemiz gerekiyor. Biz çocuklarımıza ne aktardık kaygılı? Şimdilik eğer bir çocuğa devamlı düşme derseniz çocuk düşmekten kaygılar. Çingenler seni kaçır derseniz ki annelerin en güzel <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> çocuk herkesten korkmayı öğrenir. Ya da ders çalış, ders çalış, ders çalış derseniz başarısız olma kaygısını tetiklersiniz. Burada sözel beynimize kodlanan kelimeler vardır kaygı böyle kodlanır. Ben kendimden bahsedeyim bahçeli, mustakil bir evde büyüdük. Anneannem kuyuya düşme kaygısı yaşayan bir kadındı. Biz kuyun etrafından geçerken tabii tam teşekküllü bir kuyu da değildi. Hani üzerinde kapağı olan eskilerden biliyorsunuz yani suyu oradan çekerdik. O kadar çok bana o fiili işlemiş ki beynime kuyuya düşersiniz, kuyuya düşersiniz. Şu anda kendimle mustakil bir evde oturuyorum. bahçemde kuyu var. Fakat çok güzel kapağı, bilezik kapağı olan, üstü kapalı. Kimsenin düşmesi mümkün değil. Hani açıp da içine büyük bir eğimle bakmadığınız sürece. Fakat ben hala çocuk oradan geçerken düşerler kaygısı yaşıyorum. Beynime nasıl kodlanmış o kuyuya düşme kaygısı en güzel önemli örnek kendimden. Peki büyükler çocuklarına kaygıyı doğru bir şekilde nasıl kodlayabilirler? Yeterince dengeli. Hani aşırıya kaçmayacak bir şekilde. Orada ebeveynin önce ölçüyü çok iyi bilmesi yani gerekiyor. Yani bunun için e, kimden yardım <gülüyor> alması gerekiyor? E tabii ki eğer kaygı çok ise. Evet. Çocuğu başarısızlığa götürmüşse ki arkasında bağımlılık da vardır kaygının. Hı -hı. Bağımlı kişilik yapıları daha çok kaygıya meyillidir. Ebeveyinden ayrılma kaygısı mesela. Bunu evet. ele alabiliriz. Tabii. Çocuklarda anneler. Çocuklarına o kadar çok bağımlı yetiştiriyorlar ki kendilerini. Çocuklar da onlara bağımlı yetişiyorlar. Amaçları ne? Amaçları ne? Beni çok sevsin. Ben çocuğu için hayatı feda eden anneyim. Niye feda ediyor ki? E, çocuğun gözünde çok iyi anne olabilmek için. E, çocuk otorite mi de ona bir puan versin, sertifika, işte, Bu dünyanın en iyisi annesidir desen. Hayatını çocuğuna feda ederek... İyi anne olma kavramını kendisinde görüyor. E o zaman bu anne de annelik ehliyeti yok. Çünkü annelik bir annelik okuluna yok. gitmedi. Gitmediği için çocuğuna çok güzel şeyler ver, çok güzel yemekler, çocuğu yerine düşünmek, çocuğu yerine davranış modeli geliştirmek derken çocuk annenin kaygılarının çoğunu kendisinde de yaşamaya başlıyor. Bağımlılık kişilik başlıyor gelişmeye. ...aslında çocuklar anneye bağımlı değildir. Anneler çocuklarına çok bağımlıdır. Çünkü hayatlarında eş, aile, başka kavramlar çok yer tutamıyorsa eğer... ...dünyaya getirdiği çocuğunu dünyanın en iyi annesi olarak ödüllendirmek ister. Ve bu bir da birçok hatalarda yapar. İyi anne olmak diye bir kavram yok. Anneler çok iyi yemek yapabilirsiniz, çok iyi ütü yapabilirsiniz, çok iyi yıkayabilirsiniz da çok ilgilenebilirsiniz fakat bunun da aşırısı bir zaman sonra çocukta anneden kopamama kaygısını geliştirir. Annesi hiç bu şeyi düşünemez. Düğmesini kendisi ilikleyen, yemeği ağzına yedirilen, evet. sabah yataktan kaldırılan, ayakkabısı giyilen, okula hazırlanan çocuk okula gittiğinde kendi başına her şeyi yapmaya başlaması gereken dönemde Toplumsallaşması gereken dönemde eğer bunu yapamıyor ise işte o zaman kaygı ve bağımlılık gelişmiştir. İkisi birbirine çok bağlı kavramlardır. Özellikle biz çocuklarda kaygının ne? ve bağımlılığının ilkokul döneminde çocuğu çok zorladığını ve annenin artık neden yapamıyor diye bize başvurduğunda gelişten kaygının ...gelişen bağımlılığın sonucu olarak görüyoruz. Evet. Peki, yani o zaman anladığım kadarıyla... ...eğer bir kişi e, gençlik yıllarından e, işte bağımlıysa... ...veya anksiyetesi, kaygı bozukluğu çok fazlaysa... ...mutlaka bir profesyonel yardım alıp... Aynen. ...daha sonra ilişkilerine... Aynen. Aynen. Din, ...yani ilişkilerinde de bu kaygılarını yönetmeyi... Öğrenir hem daha sonra hamilelik dönemi olur, annelik dönemi olur. Bu süreçte kaygıları doğru kodlaya kodlaya okul yıllarına da işte bu çocuklarda biliyorsunuz evet. e, okul e, fobisi, fobisi oluyor. E, özellikle e, gerek ilk kreşe başladığı günler Önemliydi. olsun ilk e, okula ilk öğretimle başladığı birinci sınıfta çok büyük bir... E, sıkıntılar oluyor hı hı. Ee, bazı ailelerin okula hı hı. adaptasyonunu sağlayana kadar anası ağlıyor yani tabiri evet, caizse evet, evet. <gülüyor> gerçekten anası ağlıyor ee, öğretmenler saç baş yoluyor hakikaten bu çocuğu ne etsek de bu okula başlarsak alıştırsak, alıştırsak diye o zaman mutlaka bir e, ehliyet Yardım e, almak e, yardımı almak gerekiyor çünkü araba sürme için Ehliyet sürücü kursuna biliyorsunuz 5 ay, 6 ay insanlar gidiyor ve sınava tabi tutuyor, tutuluyorlar. Ama annelik için e, böyle bir okul yok. E, bunları... Aslında doğru annelik diye bir kavram yok. Anladım. Yok. Biraz özgür bırakılan çocuklar, kendi başlarına hayatlarını idame ettirmesi gereken çocuklar aslında hayatta çok daha başarılılar. Evet. Çocuk yerine düşünmeye başladığımız zaman ebeveyn, anne ya da baba fark etmiyor. Evet. Genellikle anneler çocuklar çok ilgilendikleri için anneler daha kaygılı oluyorlar. Şeriden gelen kötülüklerden korumak istiyorlar. Fakat kavanozda çocuk büyütemeyiz ki. Bir zaman sonra oradan çıkarıp, doğru. Toplum içinde nasıl davranması gerektiğini, nasıl kendini koruması gerektiğini bilen, sağlıklı düşünebilen çocuklar yetiştirmemiz gerekir. E, aile evlilikteki birçok sorunun da kaynağı, kaynağı bu. Bunlar. Bana geliyorlar, aile içi iletişimleri bozulmuş. Bazen inanın çok kaygılı babalar da gördüm. Yani çocuk öyle yetiştirilmez, böyle yetiştirilir diye birbirlerini düzeltmeye çalışıyorlar. Ağız birliği içinde olmadıkları için de çocuk kaygılanıyor. Kaygısı daha da artıyor. Çünkü o konuyla ilgili ciddi tartışmalar oluyor. Peki genel anlamda kaygı bozukluklarının gördük. Çok somut örneği var kaygılarla da ilgili. Panik atak yaşayan çocuklar, ergenler, yetişkinler için neler yapılabilir? Bir kişi panik atığa yakalanmakta olduğunu veya yakalanmış olduğunu nasıl anlayabilir? Panik atak çok geniş bir kavram aslında. Yani düşüncelerimizin, psikosomatik olarak vücudumuzu etkilediği yerde panik atak krizleri başlıyor. Nasıl etkiliyor? Örnekleri nelerdir? İşte kaygı temelli. Kaygı, kaygı temelli. temelli şeyler. Hasta olacağım kaygısı. Evet, Hasta olacağım doğru. kaygısı. Bana bir şey zarar verir kaygısı. Ha. Bunlar zaman içinde işte ayağım ağrıyor. Onu felaketleştiren düşünceler başlıyor. Neden Hı. ağrıyor? Çok basit bir ağrıyı büyütmek. Bunun... Akabinde dakika başı kontrollere gitmek ya da çok basit bir vücutsal anomaliyi büyüterek devamlı doktorlardan yardım istemek, felaketleştirme, işte panik atak dediğimiz şey orada. Kalp çarpıntıları başlıyor. Bir anne vardı, çocuğuyla ilgili yaşamış olduğu bir kaygıdan sonra su içersem boğulurum ve ölürüm kaygısı yaşıyordu ve su içemiyordu. Burada düşünce bozukluğuna doğru gelen bir durum vardı. Bir bey vardı, hastanenin yanında bir daire tutmuştu. Neden? Kalp krizi gelirse hastaneye gidemiyor. Ona şey demiştim, daha önce ölmüş müydür? Böyle bir durdu. <gülüyor> Tabii ki e, zor bir soru. Ölseniz e, zaten bugünü bu olmazdı. Demek ki ölünmüyormuş. Yani panik atak öldürmez. Öldürmez ama süründürür. Süründürür, doğru. Süründürü. Hayatı zehir eder. Zehir eder, çok. Hayatlar. Zevk almanız gereken hiçbir şey yapamazsınız panik ataklarsa. Doğru. Bir dünya turuna çıkamaz, bir Hiç tatile kişi, çıkamaz, uçağa binemez, uçağa binemez. Arabaya binemez, uzun yol, evinden ayrılamayan panik ataklar biliriz. Belirli orada, güvenli bir ortam vardır. Evi, banyosu, mutfağı, oturduğu salon, seyrettiği televizyon, bir iki iletişim aleti. onun dışında... Hiçbir yaşamı olmayan şeyler biliyoruz. E hocam bu yani açık hapishane gibi bir şey. Açık uzun. hapishane zaten. Enteresan. Hani böyle <gülüyor> bir şey. Ya açık hapishane. Hiçbir şeyden zevk alamaz. Ha bir düşme korkusu yaşarsınız. düşmüşsünüzdür evet. Çok basit şeyler. Tamam. Büyük bir ameliyat geçirmişsinizdir. Yeniden vücudunuzu acıları çekecek diye ee, bir bir şey olmasın. Vücudunuzda bir sıkıntı olmasın diye tabii ki bu sizi yorabilir, tamam, üzebilir. Tamam. Panik yapabilir ama burada panik atak çok basitten başlayıp ağır giden bir düzen sergiler. Çok basitken doğru tedavi edilen panik ataklar ileride düşünce bozukluğuna giden panik atağı engeller. Yani o zaman hayat düzenimiz, sosyal düzenimiz az biraz bozulmaya başlasa bile hemen sizler gibi klinik psikologlardan panik atak terapisi Tabii. alabilir. Beynimizin bir organ olduğunu hep bilmeliyiz. Nasıl ayağımız kırıldığı zaman yürüyemiyorsak, beynimizdeki düşünceler de bozulduğu zaman, direkt davranışlarımıza yansıyor. Kesinlikle. Hani bir, e, tabii bizim çok böyle, bana absürt gelen bir kelime vardır. İnsan kendi kendini düzeltir. Böyle bir kavram yok. Beyin içindeki kimyalar yanlış çalışmaya başladığında, bizim, kaygımızı, panik hatamızı tetikler. Tetikleyince de zaten onun tamir edilmesi lazım. Nedir? Ha, eğer gerçekten beynimizdeki kimyalar bizi çok zorluyorsa ki bunun da artık tıbbi tahlillerde sonuçlarını görebiliyoruz. Beyin tuzu dediğimiz madde mi eksik, serotonin, melatonin, dopamin, endorfin mi eksik. Bunlar takviye eden maddeler var. Ama bunun yanında da doğru bir davranış terapi, doğru bir psikoterapi bizim hayatımızı daha düzgün geçirmemizi sağlar. Mesela ben o hastanede, hastanenin yanındaki dairede işte yaşayan, yaşayan beyefendiye şey sormuştum. Zaten eğer o panik atak geldiği zaman hastanede olakı da senden daha ağır bir dok şey varsa hasta varsa onunla ilgilenmeleri gerekiyorsa o anda ne yapacaksın? Evet. Nasıl bunu düzelteceksin? Doğru. O zaman şeydim işte bilmiyorum hocam. İşte ona o yöntemleri öğretmek gerekiyor. O panik atak geldiği zaman, derin nefes alma teknikleri, daha önce atlattım nasıl atlattım? Diyafram nasıl çalıştırılır? Bu düşünce bozukluğu nasıl düzeltilir? Ben hep yazmayı da önemser, önemserim. Yaz, bir dosya kağıdı dolusu yaz. Daha önce de oldu, geçti, şimdi de geçecek. Bir dahakine hazırlık yapmam lazım. <gülüyor> Ve böyle tabii evet. ki. Yani orada beyni format atmak gerekiyor. Daha önce geçtiyse yine geçecektir. Yine, geçecek. yine geçecektir. Bravo. Yine geçecektir. Burada doğru bir terapi yöntemi, doğru tamam. bir e, ilaç e, yani farmakolojik bir destek mutlaka inanılmaz derecede kişiyi rahatlatacaktır. Tamam. Ama genellikle panik atağın altında yatan şey Dediğimiz bir hep çocukluğumuz ve genetik aktarımdan bahsediyoruz. Ben bir de genetikçi olduğum için ona çok böyle e, terapilerde yer veririm. Aile genetiğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. İşte benim kuyum gibi bana aktarılmış bir şey var. O Hı. mutlaka anneme de aktarılmıştı. Annemden de bana aktarılmıştı. Hı. Yani atalardan miras. Miras. Evet. Düşünceler de mi? Miras. Ne miras kaldığını iyi bilirsek. O olur. Tabii ki benim her zaman yine böyle komik. Çinli'nin çocuğu bir sabah kalkıp da Antep kebabı yemez. Yemez tabii ki. Yemez. Ama kalır Antep'te aç kalır. Evet. Güzel güzel kebapları yer. Bu böyle bir şeydir. Düşünce sistemimiz de yine Afrika'daki çıplakların yanında giyinik çarşafla oturursak onlar bize gülerler evet doğru ya da bir Eskimo'nun yanında e, oturursak yani değil mi? O, orada şey çok önemli yaşadığın toplumdaki davranışlar da çok önemli ama orada kalırsınız çıplaklığı yatsımazsınız yani tuhaf gelmez size siz de onlar gibi olursunuz ama İstanbul'un ortasında bir Afrika'nın çırılçıplak çıplak ya da önünde arkasında sazdan kıyafetlerle gezin görsek biz bu değil mi diyor, bakarız <gülüyor> diye tecavüzcü <gülüyor> <coşkan gülüyor> deriz yani bu böyle yaşadığımız toplumla bütün davranışlarımız özdeşleşir zaten. Evet. Orada ölçüyü bilmek çok önemli. Hep deriz ya, davranışlarda ölçü çok önemli. Normun dışına çıkmamak. Evet. Norm. Çok inişli çıkışlı kişiler işte bu depresyonları, kaygı bozukluklarını, anksiyeteleri onlar yaşarlar. Olaya bakış açılarını düzenleyemedikleri için. Evet. Her şeyde deriz Bir ölümde bile daha kötüsünü vermesin. Ata sözleri bilirsiniz. Yaşanılanlara çok güzel örnekler, deneyimlerin sonucu kullanılan cümlelerdir. Orada nedir? Allah daha kötüsünü vermesin. Bu acı geçecek. Başka acılar da gelecek. Beyin acıları atar, yeni acılara yar açar. Çünkü orası kutunun içinde bir organ. Onun büyüme şansı çok fazla yok. Bizim onu arada arada boşaltmamız gerekiyor. Kaygıları atmamız gerekiyor. Ortaokulda yaşayan, lisede yaşayan bir çocuğun ders kaygısı olur. Son sınıf lise öğrencisinin üniversite kaygısı olur. Ama üniversite bitince lisedeki kaygıdan haberi kalmaz artık. Kalmaz. Onunla alakası yok. O biter. Evet. Diploma kaygısı. Tamam, onun da aldı sonra tamam. iş kaygısı başlar Anladın Değil ama? mi? Doğru. Bakın, hep basamak basamak gidiyor. İşe de girer, işe girene kadar bir sürü kaygı. Tamam. İyi para alabilecek miyim? İyi yere gelebilecek miyim? İşe de girdi diyelim, kalabilecek miyim? Doğru. Sağlıklı düzenli burada çalışabilecek miyim? Bakın kaygını oldu. Şekil değiştirdi. Biraz da kademe kademe artıyor. Artıyor tabii Her ki. Her şekil değiştiriyor. O zaman kaygılar hayatımızda hep var olacak. Biz ne var yapıyor olacak. olalım veya olacağız? Bunu da ben hep derim ki bu da geçecek. Bu da geçecek. Bu da geçecek. Yerine beyin yeni kaygı üretecek. Anlık kaygılar vardır. O anlık kaygılar geçecek. Yerine başka kaygılar girecek. Çünkü hayatımızda hiçbir kaygı tamamıyla hayatımızda bir yer edinmez. Peki böyle şişman kedi gibi kaygısız yatan insanlar var. Bunlar da bir sıkıntı mı? Hani hiç kaygısı Şimdi yok gözüküyor bakın, güya. Bakın. Şöyle düşünelim. Yani şişmanlıkla kaygı eş anlamlı bir şey yok, değil. Yok, o kadar Bak. rahat ki. Hani Tam, o anlamda rahat diyorum. Bakmak. Rahat hiç. Bakın yani. biraz önce ne dedim? Kaz ka kaygının azı bir yere getirir. Evet. Çoğu bir yerden götürür. Hiç kaygısız büyüğümüz ona uygun değil ama böyle insanlar var hiç dünya yıkısı umurunda değil. Onun arkasında başka bir düşünce sistemi yatar. Yani yine bir düşünce bozukluğu ya, mu? Tabii. Ki. Tamam. Hiç düşünememek de bir sondur. Faturam gelmiş. Doğru. Ben bir işe gitmiyorum. Elektrikçi geldi, elektriği kesecek. E ben bunu düşünemiyorsam bu da sıkıntı. Yani hiç umursamıyor. Ama bu büyük bir sıkıntı. Bir sıkıntı doğru. Orada sorumsuzlukla alakalı bir, bir durum var. var. Tabii. Yani yine profesyonel yardım gerekiyor. O, o zaman özetle yani gerek sorumsuzluk gerek Hı -hı. sorumluluk işte gerek kaygı endişe'nin Hı -hı. ayarı kaçmış dengesi Hı -hı. kaçmış her şey profesyonel bir psikolog yardımı veya Aynen. terapi almayı Aynen. gerektiriyor anladığım Aynen. kadarıyla. Aynen, gerektiriyor. Peki bu sosyal fobi kaygı bozuklukları arasında mı değerlendiriliyor? Fobiler arasında mı yoksa ikisi arasında da mı? İkisi arasında değerlendiriliyor. İkisinde de değerlendiriliyor. Peki bunu sosyal kaygı yaşadığını kişi, sosyal anksiyeteyi nasıl anlar? İşte çocukluktan, gençlikten, yetişkinlikten, iş yaşamında da ve biz bu tür kişileri nasıl fark ederiz? Bazıları kendileri nasıl fark edip sizlere yardım alma zamanının geldiğini nasıl anlar? Ve çocuklar gelenekle ebeveynler tarafından getiriliyor. Yani onların farkındalıkları çok gelişmiş değil. Bazı gençlerde farkındalığı çabuk gelişen gençlerde ya da ebeveyn. Evet benim çocuğum kaygılı. Sosyal fobileri var. İşte kişilerle iletişimde problem var. Ee, orada bir sosyal geri çekilme var. Bu yarın bir gün bütün hayatını etkileyecek dediği yerde getiriyor. Tamam. Bir de bize göre biliyorsunuz ...sosyal fobitektir. Ama orada kişiye göredir durum. Tabii. Kimi kişi olayı çok büyütür... Tabii. ...hayatının odak noktasına koyar... ...kimi kişi de evet... ...ondan etkilenir ama hayatın düzenini bozmaz. Bozmaz, evet. O zaman orada daha çabuk tedavi yöntemleri oluyor. Yani toplum içine çıkamıyor. İki kelime soramıyor. Mesela otobüse binemiyor. Adres soramıyor. İnsanların yüzüne bakamıyor. Böyle gençler var. var veya böyle insanlar var, var. var. Göz teması kuramıyor. Bir kişiye bir cesaretini toplayıp işte adın veya tanışalım mı? Hı hı. Bir adres soramıyor. Bir, e, bir şey bir bilgi alamıyor ya da veremiyor. Öyle insanlar var. Yani bunun kriterleri nelerdir? Bir kişinin e, ayarında sosyal kaygı yaşadığını veya ayarı bozuk sosyal kaygı yaşadığını nasıl anlıyoruz? Şimdi, şimdi ikiye ayıralım. Hiç konuşamamak da büyük sorun. Girdiği bir ortamda hemen böyle bodoslama e, ortamı dağıtmak da bir, bir, bir sorun. İşte Biz hep yapıyoruz ya ölçü, ölçü, ölçü. Eğer bir çocuk ya da genç e, sosyal fobi yaşıyorsa, kişiler arasına girip yetersizlik duygusu hissettiği için iletişime geçemiyorsa onun tabii ki mutlaka hem psikiyatrik hem psikolojik tedavisi gerekiyor. Tamam. Ama manik dediğimiz ya bir otobüse bindiği zaman bile herkesle böyle ya da bir topluma girdiği zaman böyle herkesle sınırları aşan bir ilişkiye giren de de sorun var demektir. Tamam. Orada o ölçüyü eğer kaçırıyorsa, iki tarafı da durum bozukluğu yaşıyor demektir. Ama bazı kişiler gün içinde bile bunları yaşarlar. Hem çok sosyal geri çekilmeyi, hem çok manik atakları da yaşarlar. Tamam. Bunların da hep tabii, kişiye göre tamam. terapi şekli düzenleniyor. Kişiye özel yapıldığı zaman, Aynen. peki yaklaşık ne kadar sürüyor? Bir hafta mı? iki ay mı? Bir ay mı? Şimdi tabii ki burada dediğim gibi hocam, şey yok, ıı, bir ölçü yok ya ölçü yani. yok. Kişi verilen ödevlerini güzel yaparsa. Değil mi? Şimdi doktora gittiniz. He. Mideniz ağrıyor. Doktor He. dedi ki acı yemeyeceksin. Evet. İlaçlarını düzgün kullanacaksın. Doğru. Üzülmeyeceksin. Miden o zaman düzelecek. Şimdi ke acı yerseniz. Hem kaygı seviyeniz yüksekse, tamam. hem yeme içmenize dikkat etmiyorsunuz, o mide Tabi. Tekrar doktora gittiğinizde doktor size soracaktır. İlacını içtin mi? Hayır. Acı yedin mi, tatlı yedin mi? Yedim. Tıka basayı yedin mi? Yedim. Doktor ne yapabilir? Tamam. Burada kişinin kendisinin de biraz olayı çözümlemek için düşünce sistemi olması gerekiyor. Kişi kendisinden yana olmalı, ayıdan yana değil. Yani <gülüyor> hastalıktan yana, kaygıdan yana e, olmamalı. E, profesyonel yardım alıyorsa adam gibi düzenli devam etmeli ve ödevlerini yapmalı aynen, diyorsunuz. Aynen, aynen. Son olarak bir dakikamız kaldı. Aynen. Hani siz kaygı bozukluğu yaşayanlara ya da ayarı kaçmış endişe yaşayan kişilere ve e, sosyal fobi yaşayan kişilere neler önerirsiniz? Nasıl sosyal cesaretli oluruz? Şimdi tabii ki eğer çocuk ise bunlar burada ailenin desteğiyle biraz daha sosyal alanlara bireysel yapılacak faaliyetler değil de sosyal grup faaliyetlerinde daha çok yer almasını takım sağlayayım. halinde yani takım, evet. takım görevlileri bunlar hemşeri sağlayayım. dernekler olur hobiler edinebilir dernekler olur tabii ki birçok bir faaliyet var çocuklar yani çocuklar için yani grup oyunlarında e, bir koç eğitimi altında yapılabilecek tabii, faaliyetler Halk oyunlarından tutundu, işte basketli, erkek çocuklarına göre voleybolu çok bireysel faaliyetler değil. Yani. Bireysel faaliyetler kişinin kendisini geliştirir. Fakat toplumsal faaliyetler kişinin toplumda aidiyet duygusunu geliştirir. Peki. Ki aidiyet duygusu geliştiği zaman otomatikman da sosyal tabi düzenir. Evet. Değerli dostlar, bir içgörü programının daha sonuna geldik. Şu şekildeki birlikten kuvvet doğar. Sizler de gerek bizim içgörü programımızı takip ederek gerek profesyonel psikolog, pedagog yardımları alarak ve gereksem sosyal faaliyetlere katılarak e, sosyal kaygılarınızı, endişelerinizi, bireysel kaygı ve endişelerinizi yenebilirsiniz. Mutlaka bizlerle kalın, Business Channel Türk TV stüdyolarında kalın, hoşça kalın. Dostça kalın. Sosyal cesaretli günlerde görüşmek üzere efendim. Sizler için su, su içiyorum. Programımız su gibi akıyor çünkü.